Günaydın, bugün Amerika enflasyon verisi geliyor. Ne kadar önemli olduğunu hem hisse senetleri için, hem kripto için, hem döviz için, hem altın için daha evvel defalarca anlattım. Peki bu nasıl tahmin ediliyor? Bunu anlatmadım. Çünkü bununla ilgili bir sürü tahmin yürütmeye başlanıyor ve sağolsunlar ben YouTube'daki takipçilerimde de Twitter takipçilerinde görüyorum. Mümkün değil, %6'dan %5.2'ye enflasyon mü düşenmiş, imkanı yok, hile hurda bunlar falan diyorlar. Çünkü nasıl hesaplandığını bilmiyorlar. Sağ olsun diğer ekonomi kanallarda bunu nasıl hesaplandığını en temel matematiğini anlatmadığı için kafalar karışıyor. İşte bugün size de çok basitçe bu nasıl hesaplanıyor? Bu hesaba göre neden Şubat'taki %6'lık yıllık enflasyon Mart'ta %5.2'ye inebilir gerçekten? Bunun arkasındaki varsayımlar, hesaplama mantıkları neler? Nerede yanılabiliyoruz? Hem ekonomistler hem bizim gibi amatörler. Ve Mart ayı için öngörülen %5.2'lik yıllık enflasyon çerçevesinde Goldman Sachs borsaların nasıl hareket edeceğini düşünüyor. Bütün bunları ele alacağız. Bu tip hap videoları yapmayı seviyorum. Çünkü hepimizin finansal okur gelişmesi gerekiyor. Hazırsanız başlıyoruz. Ekranda Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun gidişatını görüyorsunuz. Haziran 2022'de %9.1'le zirveyi yaptı. Oradan beri aşağıya doğru gidiyor. Fed'in faiz artırması şuralarda başladı. 7.5-7.9'lardayken buraları es geçti. Bu kadar net bir artışı. Covid sonrası ki para basma döneminde enflasyonun geçici olduğunu düşündü. Şuralarda işte panik yapmaya başladı. Faizler acaba sert arttırdı ve şu anda hem Amerikan ekonomisinin küçüldüğünü görüyoruz. Hem de enflasyonun %6'ya doğru indiğini görüyoruz. Şimdi haklı olarak diyecek sizce hocam bu geçmiş veri bize gelecek tahmini nasıl yapılıyor onu göster Öncelikle yapılan bütün tahminlerin aslında ekonomistlerin kafasından çıktığını bilmekte fayda var. Burada ne yapılıyor? Ünlü ekonomistlere gidiliyor, büyük kurumların ekonomistleri bunlar veriyorlar ki gelecek aile ile ilgili enflasyon tahmininiz nedir? Barclays'in ekonomisi %5.1 demiş, Visa'nınki %5.4 demiş. Burada farklı kurumların ikini görüyoruz. Visa'nınkine biraz daha fazla güveniyorum aslında. Neden? Çünkü Visa bir kredi kartı şirketi ve tüketicinin ne yaptığını ve son fiyatları en iyi biliyor olabilir. Ama geçmişe baktığımızda hepsi biliyorlar. Bunun medyana alınıyor. Yani ortalaması diyelim kabaca ve bu da bu ay için %5.2 olarak ortaya çıkıyor. Peki tamam da bu ekonomistler nasıl tahminde bulunuyor? Bakın burası son derece basit. Şu üstteki tabloda aylık enflasyonları görüyoruz. Bunlar aylık veriler. Mart 2022'nin aylık enflasyonu birmiş. Peki Şubat 2023'te açıklanan yıllık enflasyon neydi? %6. %6'dan bu %1'i çıkartıyorsunuz. Bu çünkü geçmişte kaldı. Bu eski bir enflasyon. Mart ayındaki aylık enflasyon tahmini yani 2023'ün Mart'ının aylık enflasyon tahmini üzerine ekliyorsunuz. Sonra da bir de mevsimsel düzeltme diye bir çarpan geliyor devreye. Onun hesaplaması biraz karışık ama Amerika Birleşik Devletleri TÜİK'in web sayfasına giderseniz o da anlatılıyor orada. Bütün bunların sonucu da Doğru rakama ulaşıyoruz. Ne demek istedim? Çok basitçe Şubat 2023 yıllık enflasyon verisinin hesaplamasından yola çıkalım. Oradan da Mart'la ilgili tahmin nasıl yürütülmüş ona gelelim. Şubat 2023 yıllık enflasyon nasıl hesaplandı? Önce gittiler Ocak 2023'te açıklanan yıllık enflasyona baktılar. %6,5. Buradan Şubat 2022'deki aylık enflasyonu çıkarttılar. %0,7. Bunun üzerine de Şubat ayının aylık enflasyonu eklediler %0.4. Ne etti? %6.2. Sonra bir mevsimsel düzeltme mucizesi devreye girdi ve enflasyon %6 olarak açıklandı. Bu mevsimsel düzeltme işte iklimleri, hava durumlarını, mevsimsel üretim faktörlerini vesaire göz alıyor. Karmaşık bir hesaplama ama kabaca şu ilk çıkan rakama oldukça yakın bir yere geliyoruz. Tabii. Buradaki fark, Şubat ayındaki enflasyonu şu anda biliyoruz. Çünkü bu eskide kalmış bir enflasyon. Mart ayını ise tahmin ediyoruz. Onun dışında bir fark yok. 2023 Mart enflasyonu bu durumda nasıl hesaplanmalı? Önce gideceğiz 2023 Şubat yıllık enflasyona bakacağız. %6 idi. Buradan Mart enflasyonu 2022'deki düşeceğiz. %1 gibi çok büyük bir oran. Bir anda nereye geldik? %5'e. Bunun üzerine Mart ayı aylık enflasyon tahminimize ekleyeceğiz. Bu da yine ekonomistlerin tahmini. %0.2 üst üstte koyunca %5.2'ye geliyor. Mevsimsel düzeltme sonrasında da bunun %5.1 olabileceğini öngörüyoruz. Basit değil mi? Süper matematik. Böyle baktığımızda Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonları oldukça yüksek olduğu için özellikle de Mayıs ve Haziran 2023'te Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonlarının ...oldukça düşük çıkacağını öngörebiliriz. Çünkü ne yapacak Mesela Haziran enflasyonunda bu %1.2'yi düşecekler. Mayıs'ta %0.9'u. Buna karşın Nisan enflasyonu düşecek rakam sadece 0.4. Bundan dolayı Nisan ayında enflasyon düşüşünde bir yavaşlama beklemek mümkün. Görüyorsunuz düz ilkokul matematiği bunlar. Bu düz ilkokul matematiğinde kafamızı karıştıran tek bir konu var. Acaba Mart ayı ile ilgili enflasyon tahminimiz... Doğru mu? Yani aylık enflasyon verimiz. Öncelikle bu verilere nereden ulaşabilirsiniz? Çok basit. Investing.com'a gidiyorsunuz. Orada economic calendar. Yanılmıyorsam Investing.com Türkçe destek de veriyor. Ekonomik takvim derseniz bütün bu verileri bulursunuz. Burada diyor ki Mart ayı aylık enflasyonu %0.2 olarak tahmin ediyoruz. Bir önceki ay bu 0.4'tü. Yıllık olarak baktığımızda %5.2 gelecek. Bir önceki ay %6'ydı bu. Burada bir de çekirdek enflasyon var. Çekirdek enflasyon neydi? Bütün enflasyona enerjiyi ve gıdayı düşüyoruz. FED buna bakmayı tercih ediyor. Çünkü diyor ki ben enerji ve gıdanın dalgalanmalarıyla başa çıkamam. Orada bir sürü benim dışımda faktör devreye giriyor. Benim kontrol edebildiğim alan... Bunların dışına kalanlar onlara çekirdek enflasyon diyoruz. Orada çok iyimser değil tablo. Şubat ayına yıllık çekirdek %5.5 iken şimdi %5.6 bekleniyor. Aylık olarak baktığımızda da 0.5'den 0.4'e doğru ufak bir düşüş bekleniyor. Bu bugün korktuğumuz verilerden bir tanesi. Çekirdekle manşet yani şuradaki enflasyon arasında çok büyük fark varsa piyasa bunu kötü değerlendirebilir. Ama öncelikle tabii adı üzerinde manşet enflasyon manşetleri düşecek. Burada enflasyonla ilgili bir küçük bilgi daha vermem gerekiyor. Madem biraz eğitim videosu yaptık. Enflasyonun temel çarpanları neler? Çünkü enflasyon aslında bir sepet. Yani tüketicilerin tükettiği pek çok ürünü bir sepete koyuyorlar. Onların fiyatlarındaki değişimlere bakıyorlar. Ve tabi hepsine farklı çarpanlarla bakıyorlar. Mesela diyorlar ki gıdanın etkisi %13,5 civarında. Niye? Çünkü gıda insan için vazgeçilmez. Doğrudan enerjinin etkisi %7,07 olarak gözüküyor. Bunlar çarpanlar. Bunların dışında kalan faktörler aslında enflasyonun %79'unu oluşturuyorlar bunun için neler var? Ürünler ve emtialar, bir de enerji dışında kalan hizmetler. Şimdi biz biliyoruz ki geçmiş döneme baktığımızda enerji fiyatları geriliyor. Evet şimdi OPEC biraz kastı ama bu marta yansımayacak. Gıda fiyatlarına baktığımızda stabille ufak bir gevşeme arasında gidiyorlar. Aşağı doğru indiğimizde çekirdek enflasyonu oluşturan temel verilere baktığımızda ne var? İlk kalemde ürünler var. Bunun içerisinden gıda ve enerji ile ilgili bütün emkiaları düşüyorlar. Böyle baktığımız zaman bunun etkisi 21, %21 civarında. Sonra da hizmetler geliyor. Hizmetler eksi enerji. Bunun oranı da %58 ki bunun içerisinde de en büyük payı barınma alıyor. Burada %34'lük pay alıyor. Görüyorsunuz sonra diğer hizmetler geliyorlar. Nedir? Sağlık hizmetleri, bir yere uçmanın maliyeti, otomobil sigortası gibi onlarca kalem buraya doğru geliyor. İşte endişe şu, manşet enflasyonda özellikle enerji fiyatlarındaki düşüşten dolayı ciddi bir düşüş bekliyorlar. Ama çekirdek enflasyonu özellikle de hizmetler tarafından kimse emin değil. Buradaki barınmadan epeyce bir korkuluyor. İşte bu Tartışmanın döneceği yerler buralar. Ama ne yapıyor burada ekonomistler? Bu kalemlerle ilgili piyasa araştırmaları yapıyorlar. Ekonomistler de girip bir takım araştırma firmalarına ayarlanıyor. Ve bunlardaki değişimler nasıl oldu diye bakıyorlar. Ve gözüken o ki üst tarafta yani gıda ve enerjide ciddi bir düşüş bekliyor. Ne ki manşet Enflasyon düşük geliyor bunun sayesinde. Alt tarafta çekirdeği oluşturan kalemlerde ise hala sıkıntının sürdüğü düşünülüyor. Ve o sıkıntı aslında Fed'in muhtemelen Mayıs ayındaki faiz artışının temel tetikleyicisi olabilir. Peki enflasyon böyle hesaplanıyor. Umarım kafanızı şişirmemişimdir ama biraz böyle basit şeyleri bilmekte fayda var. Böylece el alemin ne dediğine muhtaç kalmazsınız. Gidip kendi hesaplamanızı kendiniz yapabilirsiniz. Goldman Sachs diyor ki bugün gelecek enflasyon verisi hisse senedi fiyatlarını çok etkileyecektir. Onlar S&P 500 üzerinden bak yapmışlar. Eğer enflasyon %6 veya üzerinde gelirse S&P'de en az %2'lik düşüş bekleriz diyorlar. Nasdaq bundan sert düşer. Bitcoin Nasdaq'tan da biraz sert düşüyor temel eğilim olarak. Yani eğer S&P %2 düşerse Nasdaq'la %3, %4 bir geri çekilme bekleyebiliriz. Bu belli ise senetlerine daha da sert yansıyabilir. Mesela böyle bir çarpanı Tesla %10 kadar geriye çekilebilir. Çünkü Tesla'nın betası yüksek. Eğer enflasyon %5.2 %6 aralığında gelirse %1 ile 2 arasında S&P 500'e satış bekleniyor. %4.6 ile %5.1 arasına gelirse S&P'nin %0.5, %1 arasında artacağı bekleniyor. Buna katılmıyorum. Bence burada artış daha fazla olacaktır. Nazda çok daha olumlu yansıyacaktır. Eğer enflasyon %4.6'nın da altına sarkarsa bu durumda da S&P 500'e en azından %2'lik bir rally yapacağı düşünüyor. Bu Nasdağ %4, %5 olarak yansır. Tesla gibi yüksek metalları da artı %10 olarak yansır. Bu da böyle bir hesaplama. Benim tahminim biz şuralarda bir yerlerde geleceğiz. Ve ya piyasa pek kıpırdamış ya yukarıya doğru hafif gideceğiz. Ama yanılmam gayet mümkün. Yanılma ihtimalimize karşın portföyünüzde ne yapmanız gerekiyor? Dün anlattığım videomda umarım onu yapmışsınız. Bugün maalesef enflasyon verisi geldiğinde dışarıda olacağım. Canlı bir yapmam mümkün değil. Ama eğer önemli bir takım şeyler görüyorsak onlarla ilgili kısa bir videoyu gün içerisinde paylaşmaya çalışacağım. Her zamanki gibi soru ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir like çok çok iyi olur. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.